Yani Şimdi... bu şu anki halinde Hiçbir şey yok şarkının Yani sadece alt yapıda Minik bir şey var yani Olsun nerede falan. Görüşürüz Selin abi. kendine iyi bak Demo görüşürüz Demo 0 0000... 0 Bir şey demeyeceğiz demeye, yolla ne izlememeyiz. Çok azıyım olay kalbimi yakar nasıl olay geçmişin acıları olay gözlerim bakar nasıl Fermanim etrafımla yanar terim düşmüşüm sana kadın Bence bu çok güzel Drop mu girdi? Yoktur Her ya drop <gülüyor> Sesle et Hala mı drop? Sesle. Yok yok ya drop Yok yok Tamam onlar şimdi spamlayacaklar kafalarını gösteriyor drop drop diye Beğendiniz mi şarkıyı? Ben beğendim Çok beğendik, ekse niye oradan yazıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi bu çi... Ay ne biçim laf gördüm ya Allah Allah, tövbe tövbe Modlar mı yetişemiyor ne oluyor? İğrencilen şeyler gördüm Çeti <gülüyor> okuyayım dedim de, Hı. yok hayatta okumam <gülüyor> Şimdi oylamaya atalım bakalım execute'e. Trump oh. bir arkadaşımız daha vardı an bilmiyorum. O. Ha 5.